Rüyada dondurma görmek ne yazık ki hayırlı şeylere işaret etmez. Kişinin büyük zorluklar, sıkıntılar ve üzüntüler yaşayacağı günlerin geldiğine işaret eder. Rüyasında dondurma gören kişinin evliliği ve ailesiyle olan ilişkileri de kötüye gidecek hatta neredeyse kopma noktasına gelecek demektir. Rüyada dondurma görmek kişinin düzeninin ve işlerinin bozularak hayatının kötü yöne doğru gitmesine ve ağız tadının kaçmasına işaret eder. Bir kişi rüyasında erimiş bir dondurma görürse bu o kişinin hiçbir isteğinin olmayacağı ve iddialarına kavuşamayacağı anlamına gelir. Rüyasında kışın ortasında dondurma gören kişi onu hayal kırıklığına uğratacak ve çok büyük üzüntü yaşaması neden olacak bir haber alacak, sıkıntıya düşecek, günlerce içine kapanacak demektir. Rüyada yazın yenilecek olan meyveli dondurma kişi için birbiri arkasına gelecek olan kısmet ve iş teklifi anlamına gelir. Rüyada dondurma yemek güzeldir, kısmet anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin bozulan sağlığının, moralinin ve işlerinin düzelmesi şeklinde tabir edilir. Rüyada karışık dondurma görmek ise kişinin monoton olan hayatına eğlence katmak istediği yönünde yorumlanır. Rüyada dondurma almak kişiye hayır ve mutluluk getirecek bir fırsat yakalaması şeklinde yorumlanır. Bir kişi eğer rüyasında dondurma yaptığını görürse bu kişinin iş ve ev değiştirmek istediği anlamına gelir. Bu kişi her gün aynı şeyi yapmaktan ve her gün aynı manzarayı görmekten bir hayliye sıkılmıştır. Rüyada sadece dondurmanın külahını görmek kişinin iddialerine ve hedeflerine ulaşacağına ama daha vakti gelmediğine yani bir süre daha zaman alacağına işaret eder. Rüyada dondurma satmak kişinin düzeninin, işlerinin ve keyfinin bozulmasına işaret eder. Rüyada çikolatalı dondurma yemek uğur olarak kabul edilir ve rüyayı gören kişinin takdire layık görüleceği işler yapacağına ve bu sayede işinde istediği noktaya geleceğini alamet eder. Günün hoşluğu içinde her gün şükredilmesi gereken bir hayat sürmeye ve mutlu olmaya yol olur. kendisine güzel yazılar yazıldığına, yazdığına inanılan bir kimsenin varlığıyla açıklanır. Rüya'da dondurma yediğini görmek, dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmaya, ferahlığa ve rahatlığa kavuşmaya, kişinin içini rahatlatacak haberler alacak olmasına, böylece keyfinin ağız tadının yerine gelmesine işaret eder. Rüyada dondurma aldığını görmek, rüyayı gören kişinin hayatının en parlak, en güzel, en karlı dönemini yaşayacağına ve bu dönemde daha önce hiç olmadığı kadar kazançlı, huzurlu olacağına işaret eder. Rüyada dondurma yapmak, rüya sahibinin hayatıyla ilgili değişiklikler yapmaya karar vereceğine, kendisi için çok önemli ve büyük adımlar atacağına, kendisine kar getirecek girişimlerde bulunacağına, bu konuda sonucun istediği gibi olacağına işaret eder. Bir kişi rüyasında birine dondurma verdiğini görürse eğer dondurma verdiğini gördüğü kişi memnun olursa bu o kişiye karşı güzel tavır içerisinde olacağına işaret ederken eğer dondurma verdiği kişi dondurmayı kabul etmez geri çevirirse o kişiyle yaşanacak bir tatsızlığa işaret eder. Kendisini rüyasında dondurma satarken gören kimse çevresindeki herkese yardım eli uzatan geniş gönüllü ve eli bol bir kimsedir. İyilik yapıldığına ve sevabın da çok olduğuna işaret eden buraya aynı zamanda rüya sahibinin anne babası nazarında da iyi, hayırlı bir evlat olduğuna işaret eder. Dondurma sattığını gören kimse yeni bir işe girer ve iş yeri açar. Gelirin kişiyi sıkıntıya düşürmeyecek seviyede olacağını ve bereketin her daim süreçlerine işaret eder. Rüyada sütlü dondurma yemek, insanları cesaretini kanıtlamaya, korkusuzca hareket etmeye, pratik zeka sayesinde sıkıntıların üstesinden gelmeyi bileceğine, hayatını daha rahat idame ettirmeye ve hoş olmayan işler yapmaya ve bu yolda kazanç elde edileceğine işaret eder. Mesleğini severek, isteyerek, yapıyor olması sayesinde çok yüksek noktalara geleceğine, anlaşmazlığa düşeceğine, sıkıntıların artacağına, üzüleceğine, birçok insana karşı iş fırsatı vermeye ve karanlıktan aydınlığa çıkmaya merhamet sahibi bir insan olmaya işaret eder. Bir takım sıkıntılar yaşamaya, üst bir ülkelere terfi edilmek gibi bir onura nail olunacağına. da, hayal ettiği ve uzun yıllar boyunca çok istediği şeylere kavuşulacağına, vekal bir kızın görmesi bu rüyayı, hayallerinin umduğundan çok daha iyi olacağına, evleneceği insanla mutlu bir hayat yaşayacağına, planlarının yarıda kalacağına, dertlerinden kurtulamayacağına, inanmaya başladığı zaman her şeyi yoluna koymasına yardımcı olarak bir insanın karşısına çıkacağına, boşlarından kolaylıkla kurtulacağına, hayattan öteye gitmeyecek ve dünya üzerinde gerçekleşmesi mümkün olmayacak düşüncelere kapılıp, Büyük bir hayal kırıklığı yaşayacağına işaret eder. Rüyada meyveli dondurma yemek, önündeki engelleri açarak ferah kavuşmaya ve hayatın rayına oturacağına, başarılı olmak için elinden geleni yaptığına, çok sanssı kimse olduğuna, kendisine olan güvenin günden güne azaldığı bir anda, karşınıza çıkan birisinin desteğini alarak hayırlı işlere başlamaya ve umutların canlanmasına, hileli işler yapmaktan vazgeçmeye, kişinin göz göre göre yanlış işler yapacağına, bu yanlış işlerden ötürü toplumdan alacağı tepkiye, kötü niyetli yöneticiden zarar görmeye, azar işitmeye, başarılı bir hayatı ve sorumluluk almaya, zor durumlarda kalmaya işaret edebilir. Meyveli dondurma hakkında çıkan dedikolardan ötürü sinirleneceğine, anne baba sözünden çıkan kişilerin özellikle arkadaş çevrelerinin kurbanı haline geleceğine, şimdi karşılaştığı maddi zorluklar karşısında gerçekçi davranmak yerine eline helal mal geçmesine, çelişkilerin nedeniyle üzerinde baskı hissettiğine, çok yalnız ve çaresiz hissedeceğine işaret eder. Rüyada limonlu dondurma yemek, kazanın çok fazla artacağına, ilim-ilfan sahibi olanacağına ve bilgisiyle insanları kendisine hayran bırakacağına, dert ve sıkıntılardan kurtularak rahat bir nefes alacağına, huzursuzluklar yaşattığına, hayırlı işlere meşgul olmaya ve insanların arkanızdan her daim iyi konuşmasına işaret eder. Rızkının azalacağına, huzurun kaçacağına, gösterişe düşkün olduğu için pahalı da olsa zevki için her şeyi yapacağına, ve gözünü kırpmadan para harcayacağına, maddi anlamda zor bir dönem geçirmeye, hayatın altısı olmasına sağlık sorunlarında artacağına, yolcular için sağ salim gidip gelmeye, bir bebek dünyaya getirmeye, yakın bir zamanda tüm birikimden eriyip gidebileceğine, kişinin sürekli bir şeyleri eksik hissedeceğine, ümitsizliğe düşeceğine, güzel paralar kazanacağına ve hayatın yoluna gireceğine işaret etmektedir.